Sevgili öğrencilerim merhabalar dostlar Şimdi konu testi 3'ü çözüyoruz arkadaşlarım Kenar ortayın konu testi 3'deyiz Odaklanmayı bir ayarlayalım önce Evet bunu da ayarladık Şimdi bira bismillah diyelim ve başlayalım <gülüyor> Diyor ki ilk sorumuz G ağırlık merkezidir. O halde hemen biliyoruz ki biz artık şu AD kenar ortaydır kesinlikle, BE de kenar ortaydır kesinlikle. Çünkü kenar kesim noktası ağırlık merkezi. Hatta şurada bakın tabana bir açıya iki muhabbetinden şuranın üç olduğunu da söyleyelim hemen. Başka ne vermiş? BC nedir diye bir soru sormuş bize. BC neresi? BC şu kenarın uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şunu fark ettim. Şurası, şu uzunluk. Burayı da ikiye bölmüş, burayı da. Bakın iki eşit parçaya bölmüş. Bir üçgenin iki kenarını iki eşit parçaya bölüyorsa bunun adı orta tabandır. Ve her zaman üçüncü kenara da paraleldir demiştik orta taban muhabbetinde. Peki paraleldir ve orta tabansa bu yöndeş açıdan burası 90 derece ise şurası da kesinlikle 90 derece oldu. Ve bakın aslında benim şu ad kenar ortayım. Dik açıdan inen bir kenar ortaymış ve siz biliyorsunuz ki dik açıdan inen kenar ortay muhteşem üçlü yapacak. Yani bunun toplam uzunluğu 9 birimse burada 9, burada 9, bc toplamda 18 paketledik. İkinci sorudayız yine bir kenar ortay görüyorum x bir kenar ortay şurada bir 90 derecemiz var sadece. Buna göre x kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi bir kenar bile ikiye bölünmüşse orta taban yapacaksınız demiştik arkadaşlar. Hemen bir orta tabanı çiziyorum kendiliğinden. Şöyle çizdim. Burası bakın ikiye bölünecek. 3 bölü 2, 3 bölü 2. 5'in orta tabanı olduğu için 5 bölü 2. Ve şuradaki dik üçgende Pisagor yapmaya bile gerek yok. Bakın 3'ün yarısı. 5'in yarısıysa burası kesin 4'ün yarısı. 3, 4, 5 üçgeninden X dediğim uzunluk 4'ün yarısı olacak yani 2. Üçüncü sorudayım arkadaşım. CB kenar ortay demiş dostlar bize. Evet görüyoruz bakın CB kenar ortay burayı 2'ye böldü. CD uzunluğu DB'nin 4 katıdır demiş. Yani şuraya 1K dersek CB uzunluğu 3K olacak arkadaşlarım. Bunu da yazdım. Başka DE'ye 6 vermiş X nedir diye de bir soru soruyor bize. Nasıl çözelim bunu diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Şuradan paralel çizsem e, bu uzunluğu bulurum. Bu uzunlukta burayı ikiye bölmüş olur. Kesinlikle çözülür. Şimdi bir kenar ikiye bölünmüşse paralel çizin demiştik. Bu paralel şurayı kapattığımda bakın bu buna paralel oldu arkadaşlarım. Dolayısıyla buranın paralel olduğundan dolayı bunun Orta tabanı geldi, yarısı oldu. Yani burayı da bu ikiye bölmüş oldu böylelikle. Ama buradan çok çıkacağını zannetmiyorum da neyse. Bir de şu kenar ortayı da çizeyim. Bu da buranın kenar ortayı olsun. Burayı K'ya 2K muhabbetinden, 1'e 2 oranından 1'e 2 şeklinde bölsün. Aa, bakın buradan çok daha güzel geldi arkadaşlar. Şuradaki üçgenlere bakın, kelebek üçgenleri. Bakın K'ya K. Demin çok yaptık bu sorudan önceki testlerde. 1'e 1, e 1 K'ya K demek ki bunlar benzer ve hatta eş üçgenler altıysa buraya da 6'yı yazdım. Şimdi şurası G ağırlık merkezimiz oldu. Tabana bir açıya 2'den burası 3 birim. Toplam muhteşem üçlüğümüz 9 ise bu da 9, bu da 9 olacak dedik ve toplam uzunluk BC, EC uzunluğu 18 geldi. Evet. Hemen dördüncü sorudayım arkadaşlarım. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi demiş bize. Peki paralellikleri söylemiş. Buna göre de diyor ki ABC üçgenin çevresi 45 olduğuna göre X kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi şuradan bir kenar ortayı çizelim biz. Bu kenar ortayı burayı ikiye bölecek. Tabana bir açıyı 2'den buraya K buraya da 2K'dır dedim dostum. Hemen bunu da söylemiş olalım. Çevresi 45'miş bu üçgenin. Ee, şuradan şöyle bir şey yapalım. Bakın Şimdi şu paralelse 2 bölü 3 oranı var. 2 bölü 3. 4 bölü şurası diyeceğiz. 4 bölü x diyelim oraya. 12. 2x'e eşit. x eşittir 6. Yani şurası 6. Burası da 6 geldi. Şimdi şu kenar ortayı indirelim. Şuradan aşağı bir kenar ortayı indiriyorum. Yine 1'e 2 oranından dostum. Bu sefer şunun paralelliğini konuşacağım. 2 bölü 3. 2 bölü 3, 5 bölü x diyelim buraya. 2 bölü 3, 5 bölü x yani 15 bölü 2 çıktı burası. O zaman burası da 15 bölü 2 yani toplam burası 15. Burası 12 ise toplam 12, 15 daha ne yaptı? E, 27 yaptı. 45'ten de 27'yi çıkarttım hemen. 15'ten 7 çıktı 8. 3'ten 2 çıktı 1. 18 de şurası yaptı. Burası da 18. Şimdi şu 4 Buna paralelde hatırlarsanız. Ve burayı 1'e 2 oranında böldüyse burayı da 1'e 2 oranında bölecek. 18'i 1'e 2 oranında bölersem burası 6 olur. Şurası da 12 olur dostum. Buraya da 12 kalır. Şimdi bu da paralelde ve bu da buradan 1'e 2 oranında bölecek. Yani burası da 6'dır. Burası bu sefer 12 yaptı. Şu x'e de 6 kaldı dostlarım. Evet. Beşinci sorumuzdayız. 5- Beş, 8, 15, 17 üçgenimiz var. 8, 15 olacak burası. 17 olsun hipotenüs. Buraya 6 kaldı. 6, 8, 13 üçgenimiz var. Demek ki buralar 5, 5. Bakın dik açıdan kenar ortayıldığı için bu da muhteşem üçlüden 5 yaptı. 6. sorumuza geldim dostum. Bakalım bu ne diyor? ABC dik üçgen demiş pekala ABC dik üçgen G ağırlık merkezidir demiş BG'ye 6 vermiş BG 6 ise devamını uzatırsam 3 olur burası Şuna H dediğimde Diklikten diklik indiği için H kare eşittir 6 çarpı 3'ten 18 H eşittir 3 kök 2 çıktı Burası 3 kök 2 Şimdi burası 3 kök 2 ise Bu da onun yarısı olacaktı arkadaşlarım Şöyle yazalım 3 kök 2 bölü 2'dir ve muhteşem üçlüden burası toplamda ne geldi diye hesaplayalım. 3 kök 2 ile 3 kök 2 iki bölü 2'yi toplayalım. 6, 9 kök 2 bölü 2 geldi bu uzunluk. Muhteşem üçlüden bu da 9 kök 2 bölü 2, bu da 9 kök 2 bölü 2. Yani toplamda ne çıktı? 9 kök 2 geldi sorumun cevabı. ABC dik üçgeninde G yine ağırlık merkeziymiş dostlarım tamam BE oraya eşit ona da eyvallah dedik. Şimdi şurası şuraya eşit kesinlikle. Bakın şu kenar ortayı çizersem ben bir de şunu çizdiğimde bu orta tabanı oldu şu GC'nin. Bakın burayı da ikiye böldü, burayı da ikiye böldü. 6 ise burası kesin 12. Tabana bir açığı 2'den burası kesin 6. Dik açıdan indiği için 6 muhteşem üçlü yapar. Bu da 6, bu da 6 olur. Bize de A, soruyormuş zaten 12'yi paketledim. Evet sekizinci soru ABC eş kenar üçgenmiş dostlarım o zaman bunlar hep 60'ar derece şöyle yazalım paralelmiş BC'ye yani şuradan aşağı bir kenar indirirsem ben burayı ikiye bölecek aynı zamanda dik olacak burası paralelmiş burası da 90 derece olacak şu araya da 15 derece kaldı. Kök 6'ymiş şu uzunluk arkadaşlarım onu da söylemiş olalım. Buna göre x nedir diye bir soru soruyor. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu soruyor aslında bize. Bakalım neler yapacağız şimdi. Şuradan mı çizseydim bir de kenar ortayı ya da şurası 30'dur arkadaşlarım. Onu yazalım. Burayı da 30 30 diye bölmüş. Şimdi şu 30'la şu 15'in toplamı 45. Şuraya eşit 45, 75, daha 120, şuraya 60 kaldı ki. Bakın biz bir soruda 45 ile 60'ı görünce dik indiriyorduk karşılarına. Şu dik indirelim. 90'ın karşısı kök 6 ise 45'lerin karşısı kök 3 kök olacak arkadaşlarım. Bunu da yazalım. Şimdi şu kenar ortayın devamını da çizersek. Bu tam bir kenar ortay olur. Neden öğretmenim? Çünkü kenar ortay yükseklik olarak iniyor eşkenar üçgende. 30-30 yazalım. Yani bu düz bir çizgi oldu aslında. Ben yanlış çizdim sadece. Ve GR'lık merkezinin burası köküçse şurası 2 köküç oldu arkadaşım. Toplamda ne çıktı burası? 3 köküç çıktı eşkenar üçgenin yüksekliği. Yani şuradaki 60'ın karşısı 3 köküçse 30'un karşısı bunun köküçe bölünmüş hali olacak 3. 90'ın karşısı 2 katı olacak 6. Evet çevirdik arka sayfamızı. 9. sorumuz. Bakalım ne diyor 9 numara. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi. 90 var. 120 var. Yani şöyle düşünün. 9, 12, 15 üçgeninden. Burası toplamda aslında 150 Şimdi BD ile <gülüyor> DC eşit. O zaman burası 75. Şurası da 75 olacak. Evet. Ee, hatta şöyle çizersek Şunu devam ettirelim şöyle Kenar ortayımızı tam çizelim ee, Bu uzunluğun tamamı da 75 olacak arkadaşlarım Şuranın tamamı da 75 Hatta 25'e 50 diye de burası bölünecek Başka ne diyor EDX nedir diye bir soru sormuş bize X neresi şuradaki parçayı istiyor Bizden burası ne çıktı 75 75 120 Özel bir şey var mı? Gearlık merkezi demişti. Başka da bir şey yok. Şimdi şu GE'yi de bulursam Pisagor yapar X'i bulurum diyorum. O yüzden şuradan aşağı bir diklik indiriyorum ben. Şimdi ahbacı muhabbetimiz vardı arkadaşlar. Öklit bağıntısında öğrendiğiniz bir muhabbetti bu. Ahbacı şuydu. Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı yani yüz ile haşın çarpımı iki dik kenarın çarpımına eşit. Yani 90 ile 120'nin çarpımına eşit. Şimdi birer tane sıfır silelim. 3'e bölelim 5 kalsın. 3'e bölelim 3 kalsın burada da. Ve h eşittir ne çıktı? 3 120'yi çarptım. 360 bölü 5 çıktı. 360'ı da 5'e bölersem 72 mi geliyor arkadaşlarım? 360'ı 5'e böldüm. Evet 72. Yani şurası 72 çıktı. Şimdi bir de şu yüksekliği bulmak için şunu bulmak istiyorum ben. Benzerlik yapalım. 25 bölü 75. 25 bölü 75 yani bu ne demek? 25'e bölersem 1 bölü 3 demek. Eşittir şuna k diyelim k bölü 72 olacak arkadaşlar. k bölü 72 hemen buradan 3k 72 ise k 24 yani şurayı da 24 bulduk ve bakın bu üçgen ne çıktı? 7 24 25 üçgeni çıktı demek ki x 7 Evet 10. sorudayız arkadaşlarım. G ağırlık merkezi demiş. O zaman şu muhteşem üçlüyü bir çizelim biz. G'den geçen şu doğruyu. Şimdi G ağırlık merkezi ise bu da kenar ortaydır. Burayı ikiye bölmüştür. Bakın şu EF ne çıktı? Şu BG'nin orta tabanı çıktı. Yani burası kesin 12. Şimdi tabana bir açığa 2'den burası kesin 6. Ve bu uzunluk bakın muhteşem üçlüyü yapan kenar ortay 18 geldi. O zaman bu da 18. Bu da 18. X eşittir 36 çıktı. 11. sorudayız arkadaşlarım. G ağırlık merkezi çünkü bu ikisi kenar ortaymış. O halde 8 ise bu da 8. 6 ise burası da 6'dır. Şimdi şuradan çizdiğim kenar ortaysa burayı K k diye bölsün. Ve bakın şu dik açıdan itibaren muhteşem üçlü yaptığı için burası da K. Tabana bir açıyı den burası da 2K geldi. Şimdi burada kenar ortayın uzunluğu formülünü yapacağım dostlarım. 3K'nın karesi. 2 katını alıyorduk. 3K'nın karesi 9K kare yapar. 2 katı 18K kare. Eşittir. Kolların kareleri toplamış. Şimdi bir 16'nın karesi 256 artı bir de 12'nin karesi 144. Eksi indiği kenar 2K'nın karesinin yarısı. Yani 4K karemin yarısı 2K kare yaptı. Buradan 2K kareyi bu tarafa alırsak 20K kare eşittir. Şunların toplamı 300-400 yaptı arkadaşlarım. Hemen birer sıfır bir de 2'ye böldüm. K kare eşittir 20. K eşittir 2 kök 5 çıktı. Şimdi nereyi soruyordu bize? 2K'yı. 2 kök 5'in 2 katını soruyor. 4 kök 5 geldi sorumun cevabı. Evet BD kenar ortay. 3 tane BK. 4 tane BD'ye eşitmiş arkadaşlarım. Demek ki BD'ye 3K. Buraya da 1K diyecekmişim ben. 7'yi vermiş bize X nedir diye bir soru soruyor. Hemen şuradan ben muhteşem üçlüğü yapan kenar ortayımı çizdim. Tabana bir, açıya 2'den K'ya 2 k 2K böldü. Bakın çok çözdük bu sorunun tıpatıp atıp aynısından. Şuradaki iki üçgenin K'ya K, k tık, tık, a tık tık olduğunu görünce de eş olduklarını yani burası 7 ise buranın da 7 olduğunu söyledim artık. Tabii ki tabana bir açı 2'den burası 7/2. Toplam ne yaptı burası arkadaşım? 21/2 yaptı. O zaman bu da 21/2, bu da 21/2. Muhteşem üçlüden toplam BC 21 geldi. Evet, 13. sorumuz arkadaşım. Sanki arka sayfada bunun aynısından bir tane çözdük gibi hatırladım ben. Dik üçgenmiş. Bu sefer az önceki eşkenar üçgende Bu seferki dik üçgen. İkizkenar dik üçgenmiş hadi yapalım madem ki ikiz kenarlı dik üçgen burası 45 burası da 45 şimdi şu paralel vermiş mi vermiş bu buraya paralelse yöndeşlikten bu da 45 olur şimdi burası da 45 75 daha 120 şuraya da 60 kalır buradan bir diklik indirsem ben bu diklik 90'ın karşısı 2 köküç 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3 olacak deyip buraya 3 bulurum hemen arkadaşım Sonra şuradan da bir kenar ortayı çizdim bakın. Şu kenar ortayım benim G'den geçtiği için. Burada da K'ya 2K oranını yazdım. Tabana bir açıya 2. Şimdi benzerlik yapıyorum bakın. Bu da dikindi. Bu da dikindi. Demek ki bunlar paralel. Şöyle göstereyim. 2 bölü 3 eşittir. Şurasını ne bulmuştuk? 3 bölü şuraya M diye. 3 bölü M'ye eşittir. Demek ki 2m eşittir 9, m eşittir 9 bölü 2, yani şurası 9 bölü 2. E o halde bu kenar ortayı olduğu için burası da 9 bölü 2, toplam x 9 çıktı. 14. sorumuz g ağırlık merkezidir demiş, paralel olduğunu söylemiş, dg'yi 5 vermiş, eg'yi 4 vermiş. Buna göre ad nedir diye de bir soru soruyor bize ad neresi, şu uzunluk nedir diye bir soru soruyor tamamdır yok ad ile bc'nin toplamını istiyormuş he tamam şimdi şöyle bir çizelim bunu şu bizim kenar ortayımız burada 1'e 2 oranı kesinlikle var diyelim ve hemen benzerlik yapalım 2 bölü 3 oranı var arkadaşlarım 2 bölü 3 eşittir 5 bölü şuraya k dersem, 5 bölü k buradan 15 bölü 2 çıkar k burası 15 bölü 2 burası da 15 bölü 2 yani bc oldu toplamda 15 Şimdi gelelim şuradan bir kenarortay çizelim. Şöyle bir kenarortay çizdim. Yine burada da 1'e 2 oranı var ve 2/3 4/6 deyip burayı da 6 buldum arkadaşlar. Şimdi bu 6 e, aynı zamanda kenarortay olduğu için burası da toplamda 6 yapacak. Çünkü 2'ye bölmüş olacak burayı. Toplam 12 birim geldi burası. Dostum şu paralel doğruyu hatırlayın. Bu buraya paralel. Paralel doğru burayı 2'ye 1 böldüyse burayı da 2'ye 1 şeklinde bölecek. Yani 8'e 4 diye bölecek. O halde AD 8 çıkacak. AD'yi de 8. BC'yi 15 bulmuştum. Toplamları 23 geldi. 15. sorudayız. Bir kenar bile 2'ye bölündüyse hemen orta taban yapın dedik. İşte bunu çizince burayı 2'ye böldüyse burayı da 2'ye böler dedim. 3 dedim. Buraya da 6 kaldı. Ve bakın 6 burası 6 burası 6 muhteşem üçlü oldu bu da 6 6 da x'in 2 katı olacaktı değil mi orta tabandan x de yarısı olacak 3 paketledik geldi son sorumuz arkadaşlarım g ağırlık merkezidir demiş 3 vermiş bakın yine diklikten diklik inmiş defalarca çözdüğümüz soru şuraya a buraya 2 a'yı yazıyorum biki biki biki biki biki Şu 3'ün öklitini yapalım yan kenarın öklitini 3'ün karesi 9 eşittir A çarpı hipotenüsün tamamı yani A çarpı 3A. Üç 3'e böldüğümde 3 eşittir A kare, A eşittir kök 3. Şu da kök 3, bu iki kök 3 çıktı, bu kök 3 çıktı. Şimdi haşı bulalım yine diklikten diklik indiği için ikinci ökleti yapıyorum. Haş kare eşittir iki kök 3 ile kök 3'ün çarpımı yani 6. Demek ki haş eşittir kök 6. Yani burası kök6 burası da kök6'nın yarısı değil mi? Tabana bir açıya ikiden. Peki toplam kenarortay ne oldu? kök altıyla ile kök6/2, altı 2, 2 kök6, 3 kök6/2 oldu. O halde diyorum ki burası 3 kök6/2 ise bu da 3 kök6/2. Bu da 3 kök6/2 oldu. Toplamı ne çıktı? 3 kök altı çıktı. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Yeni konuya geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. ÖSYM sorularını çözmüyorum demiştim. Çünkü internetten hepsinin çözümlerini bulabilirsiniz demiştik. Öptüm hepinizi. Görüşürüz gençler.